Kendimi bildiğim bile Ethereum'a büyük bir güncelleme geleceği söylenir. Söylenir diyorum çünkü yıllardır gelemeyen bir güncelleme bu. İsmi de 2.0 olacaktı. O da değişmiş. Bu güncelleme hep ertelendi, ertelendi, ertelendi. Sonunda da şimdi ismini değiştirmişler. İsmi artık Ethereum 2.0 değil, Ethereum Birleşme. İngilizcesiyle Merge olmuş. İsmini değiştirmişler çünkü biraz kafalar karışıyormuş. İnsanlar sanki piyasada iki farklı Ethereum tipi olacak gibi düşünmeye başlamışlar. Hatta bu işin hemen sahtekarları çıkmış ve demişler ki bize Ethereum sıfırları gönderin. Biz onu 2.0'a güncelleyeceğiz. Yani bir güzel onlara el koyacağız. Sakın böyle tuzaklara düşmeyin. Ethereum'larınızı kaptırmayın. Ama buna neden birleşme deniyor? Onun teknik bir sebebi var. Çünkü şu anda Ethereum ekosisteminde sisteminde aslında iki ayrı blockchain var. Bildiğimiz ana Ethereum blockchain'i var ve o proof of work yani işe dayalı bir onay mekanizmasıyla çalışıyor. Bir de Beacon Network diye bir network daha var. O da proof of stake yani sahipliğin ispatına dayalı bir onaylama validation mekanizmasıyla çalışıyor. Şimdi işte bu ikisi birleşecekmiş. Eğer bu işlerin içinde gerçekten değilseniz şu anda kafanızın karıştığına eminim. Beacon, Ethereum, Proof of Work, Proof of Stake bunlar kafa karıştırır şeyler. Normalde Blockchain dünyası zaten biraz kafa karıştırıcı. Hele Ethereum'da bu işler daha da karışıklar. Ama bugün size hazırladığım içerikle Ethereum'u bu tarihi güncellemesini çok daha iyi anlayacak. Gerçekten yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda fikir sahibi olacak. Neden kritik önemli olduğunu kavrayacak. Neleri değiştirip belki de daha önemlisi neleri değiştirmeyeceğini görecek. Ve tabii ki en önemlisi fiyat üzerindeki etkileri konusunda bir öngörü geliştirebilecek hale geleceksiniz. Ki biliyorum bu sizler için en önemlisi. <gülüyor> çatlasa 10 dakika sürecek bu eğitimi dikkatle izlemenizi istiyorum. Son dakika odaklanmanızı istiyorum. Çünkü anaçakra önemli ama büyük ihtimalle bunu başaramayacaksınız. 10 dakika odaklanmak çoğu insan için oldukça zor. Karşınıza bir sosyal medyadan bir şeyler gelecek, WhatsApp mesajı gelecek, ona bakacaksınız. SMS gelecek, ona bakacaksınız. Ekranın başka bir köşesinde başka bir şeylere gelecek. Dikkatiniz ona doğru gidiyor olacak. Ama bunları yapmazsanız videonun sonlarına doğru size harika bir hediye bekliyor. Bu hediye size aynı zamanda odaklanmanız konusunda yardım edecek. Ama büyük ihtimalle sabredemeyecek yarım bırakacaksınız. Lütfen öyle yapmayın. Birazcık odaklanmayla güzel bir ödül kazanacaksınız. Şimdi tekrar hazırsanız başlayalım. O dağını sakın benden uzaklara götürmeyin. Ethereum severler güncellemenin oldukça yaklaştığını söylüyorlar ve bu Ethereum yatırımcı arasında büyük bir heyecan neden alıyor. Son aylarda Ethereum'un Bitcoin'a göre daha iyi performans çizmesinin fiyat olarak temel sebebi de bu aslında. Peki güncelleme gerçekten yakın mı? Geçenlerde Net üzerinde yapılan bir deneme çok başarılı geçti. Bu da güncellemenin çok yakın olduğu fikrini insanlarda uyandırdı. Analistler gerçek Ethereum zinciri üzerindeki birleşmenin Haziran veya Temmuz ayı civarlarında gerçekleştiğine inanıyorlar. İnanıyorlar da... Bu yine ertenebilir. Hatta ben bu videoyu hazırlarken CoinDesk'te çıkan bir haberde Ethereum'un geliştiricilerinden, çok önemli geliştiricilerinden Tim Bayko sürecin bağıra kadar kalabileceğini söyledi. Ama son sonbaharda biz bu işi bitireceğiz dedi. İnsanlar yine biraz tedirgin oldular çıkası Daha önce de belirttiğim gibi gecikmeler Ethereum güncellemesinde hayatın bir parçası. Ama her harikarda sona doğru yaklaştığımız net gittikçe yazılım yerine oturuyor. Testlerden daha başarılı sonuçlar alınıyor. Haziranda ise belki Eylül, Eylül olmadı Aralık'ta bu güncelleme gelecek. Sistem temelde Ethereum Ethereum'daki onay validasyon mekanizmasını Work of Proof'tan Work of Stake'a taşıyacak. olacak. Bu iki sistemi karşılaştırmak bu videonun amacını çok çok aşarlar. Hakikaten detaylara girmeyelim. İkisinde güçlü ve zayıf yanları var. Şunu bilmeniz yeterli olur. Her ikisi de Ethereum üzerindeki işlemlerin hatasız yürümesini sağlayan ve bundan para kazanan ama bu uğurda para ve kaynak yatırımında bunda insanları teşvik etmek için tasarlanmışlar. Bunlardan ikincisi... Yani Proof of Stake daha az enerji tüketiyor. Tek farkları bu. Bitcoin'de kullandığı Proof of Work'te madencilerin çok enerji tüketen özel bilgisayarlar kullanmaları gerekiyor. Proof of Stake'te ise toplamda 32 Ethereum olan herkes güçlüce bir bilgisayarla evinden bile onaylama işlemlerine katılabiliyor. Denetimlerini yapabiliyor ve bu sayede Ethereum'da kazanabiliyor. Yani tabii şimdi 32 Ethereum'da az para değil bugün itibariyle 100 bin dolar civarında para tutuyor olur. Ama Ethereum geliştiriciler şöyle düşmüşler. Bu miktar hem katılımcıların niyetinin ciddi ve iyi olduğunu gösterir. Çünkü insan bir işe para yatırıyorsa onun ayakta kalmasını ister. Hem de erişilemeyecek kadar uçuk olmadığını düşmüşler. Hakikaten de bugün Bitcoin madenciliği için yapmanız gereken makine yatırımıyla karşısayınca bu çok daha düşük bir yatırım diyebiliriz. Ana fikir şu, sisteme birisi para yatırıyorsa onu korumak da isteyecektir, onu desteklemek de isteyecektir. Bir de şu var, eğer gücünüzü kötüye kullanırsanız ve sisteme zarar verirseniz, işlemleri yanlış kapatırsanız, double spending denen çifte harcamaya falan onay verecek olursanız, sisteme yatırdığınız teminat olarak gösterdiğiniz ethereumlar da yanıyor. Yani bu da bence insanı biraz daha ahlaklı davranmaya teşvik edecek temel bir mekanizmaya benziyor. Peki bu güncellemenin ethereum yatırımcı açısından önemine? ne? Buna girmeden küçük bir yanlış anlamayı düzeltmekte fayda var. Bu güncelleme, birleşme güncelleme sonrasında Ethereum'un masrafları azalmayacak. Biliyorsunuz Ethereum'da gas fee diye bir şey var. Eğer sizin işleminizin öne geçmesini, hızlanmasını istiyorsanız gas fee ödüyorsunuz. Buralarda bir ucuzlama olmayacak. Çünkü gelen güncelleme Ethereum'un uygulama katmanına değil, Ethereum'un onaylama validasyon katmanına geliyor. Öbür tarafta hiçbir değişiklik beklemiyoruz. Eğer yüksek gas fee'lerden yani işlem masraflarından kurtulmak istiyorsanız Polygon Matic gibi ikinci seviye Ethereum zincirini kullanmanız lazım. Bunların yaptığı şey işlemleri paketleyip öyle götürüyorlar ana Ethereum zincirine. Böylece Ethereum zincirinde daha masrafsız işlem oluyor. Yani diyelim ki o paketin içerisinde 100 tane işlem var ve gas fee 100 dolar bu durumda her işlemi sadece birer dolar masraf geliyor. Bu nedenle ikinci seviye Ethereum zincirlerinde de Büyük ilerlemeler göreceğimizi tahmin ediyorum. Onlar bu masrafları aşağı çekmenin şimdilik tek yolu. Yani uzun lafın kısası anlayacağınız bütün bu güncellemenin tek faydası Ethereum'un enerji tüketimine geliyor. Peki bu çok mu önemli? Evet bu çok önemli. Analistler Proof of Stake sistemi sayesinde Ethereum'un enerji tüketiminin %99 oranında azalacağını söylüyorlar. Yani neredeyse enerji tüketmeyen bir blockchain'e dönüşüyor Ethereum. Enerji tüketimi pek çok kurumsal yatırımcı için son derece önemli. Özellikle kurumsal yatırımcılar, büyük hedge fonlar onların bir takım politikaları oluyor. ESG standartları yani Environment, Social and Governance denen. Biz ilk harfine E'ye odaklanalım. Çevreyle ilgili etkilerine bakıyorlar yatırım yaptıkları araçların. Ve burada zarar verici şeyler varsa o yatırımlardan korkuyorlar. Mesela Bitcoin'in bu nedenle başı epeydir dertte. Onun çevreye zarar verdiğine inanan bazı büyük yatırımcılar uzak duruyorlar Bitcoin'den. Ethereum'un bu yönden önünün açılacağını düşünüyoruz. Yani ben açıkçası bütün bu blockchain enerji tüketim meselesini biraz abartılığını düşünenlerden birisiyim. Hatta bunun alternatif enerji kaynakları ile çözülebileceğini düşünen birisiyim. Ama yine de az enerji tüketiyor olması pek çok yatırımcı için yeşil ışık anlamına gelebilir. Bunun fiyat üzerinde ve talep üzerinde olumlu etkilerini görebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte kurumsal yatırımcılar bu işe girecek bütün heyecan buradan mı doğuyor? Haklısınız bütün heyecan buradan doğmuyor. Ethereum'da aslında deflasyonist bir döneme doğru gidiyoruz. Burada büyük heyecan var. Ne demek deflasyonist? Biliyorsunuz parada çok büyük enflasyon var normal paralarda. Çünkü devlet istediği gibi para basabiliyor. Bitcoin enflasyon miktarı belli. Çünkü en sonunda 21 milyon adete ulaşacak ve yılda kaç bin Bitcoin basabildiğimizde sınırlanmış durumda. Ethereum'da işte burada büyük bir sınırlama geliyor bu yeni güncelleme sayesinde. Hatta buna bazıları Triple Halving ismini vermişler. Bazı izleyicilerimin bu işleri hiç bilmediğini düşünerek Halving demek demek? Önce biraz ondan başlayalım. Bitcoin'de her 4 yılda bir madencilerin kazandığı ödül yarı yarıya azalıyor. Yani madencilerin Bitcoin işlemlerini onaylayarak kazandıkları Bitcoin sayısı yarıya düşüyor. Bu da ne anlama geliyor? 4 yılda bir piyasaya her gün çıkan Bitcoin'in sayısı %50 oranında azalıyor. Böylece Bitcoin'e olan talep aynı seviyede kalsa bile fiyat yükseliyor. Dedik baktığınızda bu halvingler sonrasında belli bir vadeden sonra Bitcoin'in fiyatın yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Peki bu durumda Ethereum'daki triple halvening ne anlama geliyor. Güncelleme öncesinde üretilen Ethereum miktarı yıllık 5 milyon adet civarında. Bu da piyasada daha önce arz edilmiş Ethereum'un kabaca %4.3'üne denk geliyor. Yani Ethereum'daki enflasyon %4.3. Türkiye'nin de epey daha iyi olduğu kesin. Güncelleme ise bu rakamın yani yıllık Ethereum üretiminin 500 bine inceye öngörülüyor. Yani Ethereum'un enflasyon seviyesi %0.43'ün in altına inecek. %1'in altına enflasyona ulaşacağız. Güncelleme sonrasında bu durumda Ethereum'un enflasyonu %90 oranında azalacak. Bitcoin'de bunun başarabilmesi için en az 3 halvenik gerekiyor. Triple halvenik ismi de oradan geliyor. 3 halvenlik ve Bitcoin'de bu 12 yıl sürerken Ethereum bu işi bir anda yapıyor olacak. Dahası da var. Ethereum'de daha evvel yapılan EIP 1559 güncellemesinde bir Ethereum yakma mekanizması da sisteme geldi. Yapılan işlemlerde her işlemde belli miktarda Ethereum yakılıyor ve piyasadan çekiliyor. Her işlemde bu gas fee'nin bir kısmının yakılıp piyasadan çekilmesi sonucunda yılda kabaca 1 milyon ethereum yakılıyor. Yani mevcut sistemde yılda 5 milyon ethereum üretiliyor, 1 milyonu yakılıyor. Yeni sistemde ise yılda 500 bin ethereum üretilecek, 1 milyon ethereum yakılacak. Bu durumda 500 bin ethereum piyasalardan Eksilecek her yılda işte buna da deflasyonist yapı diyoruz ve yıllık 0.5 gibi, %0.5 gibi negatif bir enflasyonu bekliyoruz. E şimdi bu durumda meşhur arz-talep dengeleri devreye giriyor. Bir şeyin arzı sürekli azalıyorsa ve ona olan talep düşmüyor ve ha, hatta artıyorsa e bu durumda onun fiyatı yükselecek kesin. Bu fiyatın nereye gideceğini bilemeyiz ama bugün baktığımızda Web 3.0, merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, NFT'ler, Metaverse bütün bunlar da Ethereum ana yakıt. Bu durumda ethereum olan talebin kısa vadede düşmesini ben beklemiyorum açıkçası. Arz da bu kadar hızla gerçekten azalmaya başlarsa fiyatta yükselmeler bekleyebiliriz. Şimdi bu fiyatla ilgili meseleler her zaman spekülasyonu açıktır. Ben mesela şunu bile bekliyorum. Bu güncellemeden sonra fiyatı Ethereum biraz geriye bile gidebilir hızlı. Çünkü bir kısım insan zaten bunu fiyatladı. Uzun zamandır Ethereum oluyor. Neredeyse bir yıldır Ethereum'un Bitcoin'e göre performans çok daha yüksek. Bu güncellemenin fiyatlama söz konusu. Ve güncellemenin gerçekleştiği gün satabilirler. O yüzden hayal kırıklığına uğramamak lazım. Ama uzun vadede baktığımız zaman ben tabi tabloyu oldukça olumlu görüyorum. Çünkü eğer Ethereum'a olan talep devam ediyorsa arzdaki bu düşme mutlaka fiyat yükselmelere getirecektir. Bu talebin aynı zamanda büyük kurumlardan da gelebileceğini öngörüyorum. Demin söyledim, ESG standartlarına yani çevre standartlarına uyum olmuyorsa büyük kurumları heveslendiriyor olabilir. Ayrıca herkes bu güncelleme işinden korkuyor, hata olur mu, sorun olur mu diye bu sorunun çözülmesi de onları rahatlatacaktır. Bir de küçük bir teknik detay var. Bu Ethereum'un, madencinin yapmak için oraya 32 tane Ethereum'u bağlamanız gerekiyor ya buna staking işlemi deniyor. Şu anda da işliyor bu sistem fakat geri alamıyorsunuz onları. Alabildiğiniz bazı yapılar var ama onlarda biraz sabah tümada çıkası. Yeni düzenle bunları geri de alıyor olabileceksiniz. Yani bir büyük kurum gelecek belli bir miktarda Ethereum'u bunu teminat olarak gösterecek. Bir sürü madencilik yapacak, parasını kazanacak sonra istediği zaman çıkıp gidecek. Bu da yine büyük kurumları da aynı zamanda tabi bireysel yatırımcıları da bu işe daha hevesli daha hale getirecektir diye düşünüyoruz. Bütün bu anlattıklarla yola çıkarak lütfen kendinize toz pembe bir tablo çizmeyin, çok da gaza gelmeyin. Bir takım risklerimiz de var. Bir güncelleme gecikebilir. Yani bu gayet olası şimdilik hani bu yıl hallolacak gibi gözüküyor ama daha haber neler duyduk neler gördük biz bu mümkün. İkincisi bu merge'de bir takım teknik sorunlar çıkabilir. Böyle şeyler oluyor biliyorsunuz, yakın zamanda Solana'da büyük sorunlar yaşandı, ondan önce Cardano'da yaşandı. Bunlar gayet olası ve bu teknik sorunlar, eteryüme olan güveni sarsabilirler, bu da önemli. Bir de şu önemli, bu güncelleme, biraz önce bahsettiğim gibi Ethereum'un işletim masraflarını azaltmıyor. Gas fee'ler düşmüyor. Buna karşın yeni alternatif bir takım blockchain'ler var. Birinci seviye blockchain'ler. Cardano gibi Solana gibi. Onlar rekabeti koyulaştırabilirler. Ve diyebilirler ki ya neyle uğraşıyorsunuz? Biz zaten proof of stake'iz. Üzerine işlem masraflarımız da düşük. Niye Ethereum bekliyorsunuz? Çok kolay değil tabii Ethereum. Çünkü çok büyük bir network. Ethereum üzerine çok fazla şey geliştirildi. Ama bu da bir olasılık. Ve tabii son olarak da küresel bir ekonomik kriz çıkar. Piyasalarda kriptolara genel talep düşebilir. Bunu hep yaşıyoruz Bunlar da ethereum fiyatlarını olumsuz etkileyebilirler. Ama toplamda dengeye baktığımız zaman eğer Ethereum ekosistemi gücünü kaybetmiyorsa bunun fiyatları üzerinde yükseltici bir etkisi olacağı kesin. Bir sürü fiyat veriliyor, 5 bin, 10 bin dolar. Ben bunları pek aldırmıyorum. Ben daha işin temeline bakıyorum. İzlemeye çalışacağım şey şu Merge bir başarı geçsin. Hakikaten deflasyonist bir yapıya geçiyor muyuz? En azından enflasyon çok düştüğü bir yapıya geçiyor muyuz? Talep devam ediyor mu? Bunlara bakın siz uzun vadeli düşünün. O zaman bu kadar fiyatı ne olacak korkusundan biraz kurtulursunuz. Evet videonun sonuna geldik ve bana odaklanmaya devam ettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten ödülü hak ettiniz. Odaklanmayla ilgili harika bir e-rehberimiz var bizim. Üstelik de ücretsiz. Şimdi yukarıya ve aşağıya de bırakıyorum. Gidin ona tıklayın ve e-rehberi indirin, odaklanmak çok değerli bir beceri, odaklanmak hayat kalitemizi yükseltiyor, kariyerimizi hızlandırıyor, daha iyi bir girişimci yapıyor, daha iyi bir iş insanı yapıyor bizi, daha iyi bir ebeveyn bile yapabiliyor, çocuğunuzla oynarken telefonunuza bakmak yerine odaklanmak harika olabilir. Şimdi o rehberi ücretsiz olarak hemen indirebilirsiniz. Bunun dışında haddinaş ekibi olarak çok sayıda eğitimimiz var, mesela bu akşam Nazlak borsasında nasıl yatırım yapılır eğitiminin beşinci tekrarını yapıyoruz. Yakın zamanda LinkedIn'de 1 milyon kullanıcıya nasıl ulaşırız eğitimi var. Yağın bir iş nasıl kurulur eğitim var. Yani çok sayıda eğitimlerimiz var. Onların linklerini aşağıya bırakıyorum. Lütfen gelin inceleyin canlı etkinliklerimizi, eğitimlerimizi. Belki bunları görünce zaten kulübünüzle üye olmak istersiniz. Çünkü kulübe üye olunca bunları yarı fiyatla alabiliyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yakın zamanda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.